Buradaki A matrisini buradaki W vektörüyle çarpmaya çalışıyoruz. Bize A çarpı w'nun ne olduğu soruluyor. Evet, hemen çalışma kağıdımızı açalım ve düşünmeye başlayalım. Matris için büyük harf ve vektör için de küçük harf kullanarak bunu bir yazalım. A W eşittir matris A çarpı vektör W. Bu da eşittir 0, 3, 5, 5, 5, 2 çarpı vektör w 3 4 3 2 satıra ve 3 sütuna olan bir matrisimiz var. Yani bu 2 3 bir matris çarpı tek sütundan oluşan bir vektör. Bunu da 3'e 1 olarak yazabiliriz. Bu aslında iki matrisi çarpmaya benziyor. Buradaki vektörde de 3'e 1 bir, bir sütun matris gibi düşünebilirsiniz. Matris çarpım kuralı bize bu matristeki sütunların bu matristeki satırlarla aynı sayıda olması gerektiğini söylüyor. Burada da bunun olduğunu görüyoruz, yani çarpabiliriz. A matrisinde 3 sütun var, buradaki W vektöründe de 3 satır var. Yani burada matris ve vektörü çarpabiliriz. Sonuçta 2'ye 1 bir matris elde edeceğiz. Sonuç matrisinde 2 satır ve 1 sütun olacak. Bunu sütun matrisi olarak da düşünebiliriz. Sonuç matrisini oluştururken, ilk matrisin ilk satırını ve ikinci matristeki sütunu kullanacağız. 0 çarpı 3 artı, 3 çarpı 4, artı, 5 çarpı 3. İkinci sayı içinse buradaki ikinci satırın bu vektörle nokta çarpımını alacağız. Karşılık gelen terimle çarpıyoruz ve topluyoruz. 5 çarpı 3, artı, 5 çarpı 4, artı, 2 çarpı 3. Bu da eşittir. Üstteki terime bakalım, bu sıfır eder. 12 artı 15, ilk terim 27. İkinci terimse burası 15 artı 20 artı 6, yani burası da 41. Sütun vektör, 2 satırı var, 27 ve 41. Evet cevabı girelim ve gülen yüzümüzü görelim, doğru cevap.